3 ay otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere BRC Comfort Fiat Ege kitlerinden bahsedeceğim. Evet bu kitin normal Comfort kitten artıları ne derseniz en belirgin özelliği BRC Corolla kitli olduğu gibi tabii ki de elektrik tesisatı arkadaşlar. Bu elektrik tesisatının özelliği arabanın kendi orijinal elektrik tesisatını kesmeden biçmeden gayet orijinal fabrikasyon tadında bir montaj bize sunuyor arkadaşlar. Bu montajda dediğim gibi arabanın benzin enjektörleri ayrı, gaz enjektörleri ayrı şekilde bize İtalya'dan orijinal bu araca göre Arges'e tamamlanmış şekilde bize geliyor. Ve montajını sadece bize tık tık tık yerlerine oturtmak kalıyor. Yine dediğim gibi montaj kalitesi çok önemli fakat da bize herhangi bir kesme, biçme, lehim, makaron işlemleri bize yaptırmıyorlar. E, bu kitimizin enjektörleri İtalyan yine gemine enjektör, iki omuzunda gayet hızlı bir enjektör grubu ve ciddi anlamda çok çok da başarılı. Elektronik ekümüz yine aynı şekilde e, çok başarılı bir ekü ve yine bu kitin bir artısı ise araca özel sabitleme aparatlarıyla beraber geliyor ki bu arabaya eskiden bir regülatör ayağı, ekü ayağı veya enjektör ayağı yapmamıza sebebiyet vermiyor arabada konumlanacak olan yerleri şama uygun şama uygun bir şekilde orijinal ayaklarıyla montajını tamamlıyoruz ve hem görsel olarak hem de işçilik olarak çok çok kaliteli bir şey ortaya çıkmış oluyor montaj bitiminde yine ee, regülatör çok çok başarılı bu kitle mükemmel bir regülatör çok çok sağlıklı gerek yapısı olsun gerek araç motora konumlanması olsun çok çok estetik ve zarif duruyor bu da bizim için çok büyük bir etken yine MAP sensörü Düğmesi Dolu mağazı filtresi orijinal olarak kutudan çıkarak bize geliyor ki e, Gayet de başarılı sorunsuz Özellikle fabrikasyon tadında orijinal Bir LPG montajı isteyen Ege kullanıcıların Tek tercihi diyebilirim arkadaşlar Yine kitteki olmazsa olmaz önemli neden biri gaz hortumları arabanın Regülatörden çıkıp arka LPG tankına giden gaz hortumları da bu kitle termoplastik olarak geliyor ki bu da çok çok büyük bir artı hem montaj esnasında hem de uzun ömürlük bakımından termoplastik boru bu araçlarda tercih ettiğimiz bir borudur. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.